Bir kıvılcım çaktı önce, alev aldı, ateş oldu. Bir boz kurt uludu dolunayda, ışılدادı karanlık gece ve destanımız başladı böylece. Tarihe Saygı Duruşu Türk Tarih Müzesi ve Parkı